Merhaba dostlarım nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Zeynep. Bugün 10.sını çekiyorum favorilerim serisinin. Ekim ayı bitti. Bence şahsi görüşüm ama Ekim ayı en hızlı geçen aylardan biriydi. Veya en hızlı geçen ay bile olabilir yani. Gözümü açık kapattım Ekim bitmiş. Yani gerçekten şok ediciydi. 22'si gelmiş düğün izliyorum falan filan. Her neyse Ekim çok eğlenceliydi. Bir sürü bir sürü şey yaptım gerçekten. Uzun süredir ilk defa hayatım normal hissediyor yani. Ekim Bu Ekim'i öyle hissettim. Mutluyum bayağı. O iyi bir şey. Neyse bunlardan konuşmayalım. Ee, favorim olan birkaç şeyden bahsedeceğim bugün sizlere. Ee, evet çok fazla lafı uzatmadan hemen videoya geçelim. Çünkü yine bir sürü favorim var. Evet hadi bakalım. İlk başta e, şeyden başlamak istiyorum. Favori filmlerimden. Bu ay film ekimi vardı. Ve ben 3 tane filme gittim. ilk defa filme hekimine gittim. Bu 3 film de aslında çok güzeldi ama aralarından bir tanesi ve genel olarak bu ayki en beğendiğim film de bu. Çok fazla öne çıktı. O da The Worst Person in the World diye bir film. Bu Joaquin Trier. Öyle olsun. Neyse. The Worst Person in the gittim. Hatta ilk gittiğim film ekimi filmi buydu. Ee, bir tane kızı takip ediyoruz. Dört, hayatının 4 yılı boyunca. Belki 5 yılda olabilir. Belki 6 yılı. Hayatının bir kısmı boyunca bir kızı izliyoruz. İlk sahnesinden bahsedeyim. Hani kızın nasıl bir kişi olduğunu çok öne koyuyor. Bence ilk sahnesi bile. Kız öğrencisi. Sonra diyor ki aslında ben insanların beyniyle çok daha ilgiliyim. İnsanların düşünceleriyle zihniyle. O yüzden psikolojiye değişiyor. <gülüyor> sonra psikoloji değişiyor. Ondan sonra diyor ki bu olmadı. Ben aslında fotoğrafçı olmak istiyorum diyor ve ondan sonrasında hayatının devamını öyle devam ettiriyor. Böyle değişik bir insan. Değişken bir insan. Aşk hayatını, aile hayatını çok güzel anlatmış bence. Kadın oyuncu Renate çok güzel oynamış. Yani bence onun oyunculuğu bu kadar iyi olmasaydı ben bu filmi bu kadar sevmezdim diye düşünüyorum. Bir genç kadının yaşadığı tüm zorlukları çok güzel aktarmışlar ekrana. Yani 18 yaşında bir insan olarak, 18 yaşında bir kadın olarak, genç kadın olarak çok beğendim ben bu filmi. Aşk hayatından, kariyerine, aile hayatından, kendi içerisinde yaşadıklarına, anne olma şeyleri falandır filan çok güzeldi, ben çok beğendim. Eğer bulursanız, sanırım vizyona girecek, gerçi onu tam olarak emin değilim. Ama vizyona girince lütfen izleyin ve film ekimde de izlediğim en iyi filmde ve ekimde de izlediğim en iyi filmde Dune. Dune bu ayki en favori filmlerimden biri. Dune müthişti ya. Hani gerçekten. Neden bu kadar iyiydi sorsam cevaplayamam. Ama Dune gerçekten çok güzeldi. Bilmeyeniniz için Dune şunu anlatıyor. Paul Atreides ve Atreides hanedanlığı daha önce yani 80 yıldır Harkun'un hanedanlığında olan Arrakis'e Gidiyorlar ve oraya yönetmesini istiyor İmparator. Bunu anlatıyor. Sosyolojik açıklamalar var, dini açıklamalar var, ekonomik açıklamalar var. Çok değişik bir kitap. Kitap olarak gerçekten çok güzel. Kesinlikle ama kesinlikle sinemada gidilip, sinemada deneyimlenmesi gereken bir film bence. Televizyondan izlerseniz bu kadar zevk almazsınız. Ben en azından öyle düşünüyorum. Eğer şansınız varsa IMAX'e gidin. Çok güzeldi. Kesinlikle öneririm. Neyse, aynen filmlerden bu kadar. Sırada en sevdiğim diziye geçeyim. Ee, Extraordinary U, bir K-drama. Ben bu Extraordinary Yu'yu buldum. Daha sonra Ravun, Ravun mu? Çocuğun ismi öyle mi okunu bilmiyorum da onu tiktokta bir tane e, tiktokunu gördüm yani bir videosunu gördüm dedim ki oha bu çocuk çok yakışıklı araştırma, tık, tık, tık, tık. araştırma yaptım ve extraordinary you'da oynadığını gördüm zaten radarımdaydı extraordinary you yani netflix de listemdeydi extraordinary you şöyle bir dizi şunu anlatıyor e, bir tane kız var dano dano bir çizgi romanda bir karakter olduğunu öğreniyor yani hayatı bir çizgi roman bu çizgi romanda ki bir ekstra yani yan karakterlerin de yan karakteri falan öyle bir durumda Dano ve ondan sonracıma kaderimi değiştireceğim ben diyor çünkü kalp hastalığı var hani ölebilir o yüzden hani ben bu kız olmayacağım artık ben kaderimi değiştireceğim diyor en kısa şeyiyle böyle anlatabilirim evet bazen kendini çok tekrar ediyor mu ediyor ama ben çok beğendim çok tatlıydı Rob'un çok yakışıklıydı çok fazla yakışıklı insan vardı Zaten k dramalarındaki en büyük, seçmekteki en büyük etken yakışıklı insan veya güzel insan olup olmadığı. Hikayeyi çok önemsemesem de hani izlerim yani sıkıntı değil. Evet en sevdiğim ikinci K-dramaydı bu en beğendiklerim arasında. İlk sırada hala Startup var. Startup bence hiç değişmeyecek bu arada çünkü o diziyi çok seviyorum. Ama ikinci sırada Extraordinary You var. Netflix'te var, kesinlikle öneririm. Hatta Rawu'nun yeni dizisi çıkacak onu bekliyorum şimdi. Evet söylemeyi unuttum bu arada birazcık geçtim galiba da Squid Game beğendiğim bir diziydi bu ay izleyip bitirdiğim ama onu şu an bunun üzerine çok tartışmak istemiyorum çünkü şuradaki videoda ben Squid Game düşüncelerimi aktardım sizlere. Güzel bir diziydi eğer daha fazla düşüncelerimi merak ediyorsanız şurada. Ha bir de Yargı'yı izliyorum ama Yargı hani bitmedi de. Ama yine de söyleyeyim Yargı'yı izliyorum. Çüncelerinizi alırım. Bu akşam var Yargı. Evet sırada bu ay kitaplarımıza gelelim. Bu ay hem Dune'u bitirmeye çalıştım hem okuldan bir sürü kitap vardı. Ama iki tane kitap göstereceğim çok beğendiğim bu ay. Onlardan biri Heartstopper Kalp Çarpıntısı'nın ikinci dildi. Ee, ben şanslılardanım. Ben tam o yasağın gelmesinden bir gün önce Amazon'dan söylemiştim bunları. İki de var, üç de var. Ama ikiyi bitirdim. Çok minnoştu. Hani bir oturuş, oturuşta bitirebileceğimi düşünmediğim bir seriydi ve hani bir günde bitirdim bunu da. Geçen seferkin de bir günde bitirmiştim. Seriyi genel olarak anlatayım. Seri Nick ve Charlie konu alıyor. Nick bu, Charlie bu. Bu ikisinin arkadaşlıkların gelişmesini. Ondan sonrasında ilişkileri nasıl gelişiyor? Onu şey yapıyoruz, okuyoruz. Bunda daha çok cinsel kimliğini aramaya çalışan bir karakter görüyoruz. Hangisi olduğunu söylemeyeceğim. Bir sürü insanın relate edebileceği bir karakterdi. Oku, okuduğumuz karakter. Anofocus yani olan karakter. Evet çok beğendim. Çok güzeldi. LGBT topluluğunda çok önemli bir e, yer edinebileceğini düşünüyorum. Evet kaç çarpıntısını Yiktikse bu ayki favorilerimden. Bir de <gülüyor> bu çok saçma gelecek şimdi. Kalp çarpıntısı 2'yi gösterip sonra bu kitabı göstermem birazcık değişik olacak. Okulda zorunlu kitaplarımızdan biri Gılgamış Destanı'ydı. Ve ben ilk defa Gılgamış Destanı'nı okudum. Baya notlar alarak okudum bu arada. Çünkü hani ders kitabımızdı. Ama bunu çok beğendim. Gerçekten bu kadar beğeneceğimi hiç düşünmüyordum. Özellikle bir de şu an mesela İlyada'yı okuyoruz. Ve İlyada'yı o kadar beğenmedim ki Gılgamış muh yani. Bu kitabı çok beğendim. Öncelikle Gılgamış'ı bilmeyenler için ilk yazılı destanlardan biri. Hatta galiba ilk yazılı destan, yanlış hatırlamıyorsam. Humanities diye bir ders var, o dersde okuduk. Çok beğendim. Gılgamışla e, ne diyoruz? Enkidu'nun ilişkisi. Gılgamışla Enkidu'nun. Gılgamışla Enkidu. Aynısını İlyada da yaptılar. Achilles okudum. Şuradan izleyebilirsiniz. Achilles ve Patroklos için Achilles'in şarkısında iki yoldaş, aslında birbirlerini seviyorlar birbirlerine aşıklar. Abi aynısı. Gılgamış'la Enkidu'nun birbirlerine aşık olduklarını yazmazsa başlıyorum yazmaya. Wetpad'de bulabilirsiniz fanfikşonumu ya. Şurada birkaç tane şey bakayım İngilizce ama e, şuraya şey yazarım. E, Türkçe çevirisini yazarım. My friend a wild ass on the run. Donkey on the uplands partner of the wild. My friend Enkidu a wild ass on the run. Donkey of the uplands partner of the wild. My friend whom I love so dear. Who with me went through every danger. My friend Enkidu whom I love so dear. Who with me went through every danger. Yani bunlar birbirlerine aşık arkadaşlar. Başka bir başka bir açıklamasını göremiyorum. <gülüyor> bu ikisi kesinlikle <gülüyor> çok ayrı spektrumlarda ama aynı zamanda aynı spektrumlarda olan iki kitap. Tell me I'm wrong. <gülüyor> evet bu ikisi benim bu ayki iki favori kitabım da çok beğendim ikisinde. Şimdi şarkılara geçelim. Şarkılarda da bir sürü şey var şarkıların hepsini aşağıdaki playlistte bulabilirsiniz. Birkaç tane daha şarkı varmış, o yüzden şu an bu şekilde birkaç şarkı daha önereceğim. I wonder she goes at night. if I really wanna roll that day. Yeah, do Yeah, yeah. You I, ride I Evet şarkılar da bu kadardı. Bu şarkıları ve bunun gibi başka şarkıları ve bunun gibi olmayan da başka şarkıları benim aşağıdaki playlistimde bulabilirsiniz. Evet başka ne kaldı? Şu an başka. Diğer şeyler kategorisi kaldı. Diğer şeyler kategorisinde aslında bu ay çok bir şey yok. İlk defa hayatımda bir tane voleybol maçına gittim. Arkaspor'un erkekler voleybol maçına gittim. Ve hani kesinlikle çok öneririm biliyor musunuz? Gerçekten çok eğlenceli voleybol maçı izlemek. Hazi Temmuz'dan beri falan bahsediyorum hani voleybolu ne kadar sevdiğimi, voleybol izlemeye başladığımı falan. Yazdan beri izlediğim şeyi ilk defa canlı canlı izlemek çok değişikli çok güzeldi. Kesinlikle önlerime yer Herhangi bir voleybol maçı varsa yakınımızda izlemenizi ve evet sanırım bu kadar sanırım bu kadar aynen öyle ee, evet bu ay ilk benden bu kadar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir siz lütfen beğen butonuna basmayı beğenmişsinizdir lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın bu ay gerçekten çok çabuk geçti ve ben olabildiğince video yüklemeye çalıştım belki görmüşsünüzdür. Belki fark etmişsinizdir birazcık produktif olmaya çalıştım. Sonbahar beni çok fazla motive ediyor. Okulun başlaması, bir düzenimin olması falan filan hani. O düzenimin olması bence çok güzel bir şey. Evet şu an mutluyum bayağı hayatımda. Umarım siz de öylesinizdir. Evet benden bugünlük bu kadar. Abone olursanız çok sevinirim. Ee, evet. Kasım'da görüşürüz o zaman. Hoşçakalın. Bay bay.